etkinleştirmek için iki kez dokunun uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun işlemler kullanılabilir görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın herkese merhabalar değerli arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu yine e, vojalizer sesleri normalde e, bundan çok önceki videolarımdan birinde bir daha Vojelizer ile alakalı bir video gelmeyeceğini söylemiştim. Ama bugün e, modifiye edilmiş bir Vojelizer metin okuma buldum. E, yine birkaç video öncesinde e, işte VoiceOver TTS uygulamasına yeni ses ekleme diye bir video çekmiştim. Orada e, vojelizer Cem sesinin mililitre high sesini yani ML Hay high sesini e, bulmuştum onu tanıtmıştım bu sefer mililitre pro yani ML pro sesini buldum ama bunu e, tabi voice over tts'de oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum denemedim ama eee Vojelizer sesleri uygulamasının kendisini de indirebiliyoruz. Ee, ben VoiceOver TTS'de olup olmadığını denemedim. Açıkçası pek de denemeye niyetim yok. Çünkü ee, ben yine bu hani mililitre Hay sesini beğenmediğim gibi mililitre pro sesini de beğenmedim. Güzel değil. Ben hoşlanmadım ama şöyle bir şey yapabilirim. Ee, hem uygulamayı hem de e, ses veri dosyalarını ayrı ayrı paketleyip paylaşabilirim. Böylelikle isteyen uygulamada kullanır, isteyen ses verisini indirip elinde varsa Voiceover TTS programıyla yapmaya çalışır, olup olmadığını dener. Olacağını düşünmüyorum ama denemekle bir şey kaybedilmez. Neyse fazla uzatmadan Hemen açayım ben bu programı. Vokalizer sesleri. Lütfen bekleyin. Vokalizer sesleri. Vokalizer metin okuma. Ee, i̇lk başlattığımda programı 3 e, tane ses gördüm. Türkçe yazan yerde. Dedim yeni ses mi eklediler? Yok. Yeni ses eklenmemiş. Sadece Cem sesinin ML Pro sesi eklenmiş. Vokalizer, metin. Vokalizer sisteminizde varsayılan metin okuma motoru değil. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçmek istiyor musunuz? Hayır. Vokalizer Şimdilik hayır diyelim. Türkçe gem satın alındı. Listede. Bu normal gem. Tabi burada yine e, indirme yaparken şu seçenekleri görebiliriz. Örneğin ses indir ses kalitesini seç. Etkinleştirmek için Embedded Alt çizgi High, satın Embedded Alt çizgi Pro, Embedded Alt çizgi Compact sonra lokalizer sesi. Embedded Etkileştirmek... High, Embedded Pro, Embedded Compact. Normal gem sesi bu. Örnek. Türkçe gem ee, burada yani ML High sesi, pardon, ML Pro sesini indirirken ee, normal cemi de indiriyormuş gibi gösteriyor ama aslında normal cemle alakası yok. Normal cem sesini e, ayrı kurmanız lazım. Ayrıca e, o cemin mlh yani mililitre hı sesini de yine bu uygulama üzerinden bulabiliyorsunuz. Türkçe cem mililitre problem 3.7.1 var örnek dinle. Örnek dinleyelim. Merhaba, tanıştığımıza memnun olduğum istediğiniz her şeyi seslendirmeye hazırım. Evet, örneğimizi dinledik. Ses verilerinizi düğme. Ses indir, düğme. Yeniden ses indirebiliyoruz. Ses kalitesini seç. İki öğeden bir dile iki gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ee, ML Pro isimli seste iki tane ses kalitesi var. ML High ve ML Pro. Onları indirebiliyoruz. Normal olan da Embedded Compact, Embedded Pro, Embedded High olmak üzere sesleri indirebiliyoruz. Şimdi bakalım. Embedded Alt Çizgi High satın alındı. Eksi 113 MB. Etkinli. Embedded Alt Çizgi Pro yüklendi. Eksi 59 MB. Sonra Sonra diyorum. Vokalizer sesleri etkinleştirmek için. Türkçe yada. Yine bakalım. Örnek dinle. Ses indir. Ses kalitesini seç. Etkinleştir. Embedded alt çizgi height. Embedded alt çizgi pro. Embedded alt çizgi kompak. Sonra vokalizer sesleri. Etkileştir. Vokalizer. Belgien French. Baskiçe. Ee, bu şekilde sesleri yönetebiliyorsunuz. Şimdi bu Cem sesinin ML Pro versiyonunu dinleyelim. Vanuane. Apoverec. Ikereden ik. Ana sayfa. Ana sayfa. Ana Ta talep me metin okuma ayarı. Vano ana ekranı. Metin okuma. Etkin tercih edilen motor: Akapella TTS. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi seçili değil. Vokalizer metin okuma. Dikkat. Bu arada bu, bu vokalizer metin okuma benim bulduğum o masa üstünde başlatıcı simgesi oluşturmayan değil. Bu orjinal uygulamanın başlığı. İptal. Tamam, düğme. Yani iki tane oluyor aynı uygulamadan. İptal. Tamam. Neyse. Vocalizer metin okuma kullanılıyor. Tercih edilen motor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Metin okuma. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Metin okuma. Liste dışında. Metin okuma. Şu anda. Cem Sentezleyicisinin ML Pro isimli ses kalitesini dinliyorsunuz. Ben şimdi biraz böyle buraları okutturayım ona. Tercih edilen motor vocalizer metin okuma 1.6 listede ayarlar. Dil, sistem dilini kullan. Dil seçmek için iki kez dokunun. Türkçe, Türkiye. İtal, düğme 2 öğeden 1-2 arasındakiler gösteriliyor. Konuşma hızı yavaş kız 4 6. Kendi şahsım adına söylemem gerekirse benim elimdeki gem sesleri gayet güzel. Bu seslere bence hiç gerek yok. Ben kullanmayacağım yedekleme servisinde falan da tutmayacağım. Sadece dosya nokta Türkiye Cumhuriyeti e, isimli web sitesine yüklerim Orası benim yüklediğim dosyayı silene kadar. Kullanmaya devam edersiniz. Çünkü ben hoşlanmıyorum. Bu vocalizer metin okumanın yeni versiyonundan gerçekten nefret ediyorum. Belki yeni bir Türkçe ses yaparlarsa onu alır kullanırım. Ya da onu bir biçimde elimdeki ücretsiz ses motorlarından birine entegre ederim. Ama onun haricinde bu Vojelizel metin okumanın yani orijinal Vojelizel metin okumanın Yeni sürümlerinden ben gerçekten artık e, tabiri caizse iğreniyorum. Çok iğrenç. Gitgide de iğrençleşiyor. Konuşma hızı kaydırma çubuğu %15. Ses perdesi düşük, yüksek 5-6. Ses perdesi kaydırma çubuğu %20. Çal, düğme. Bu Türkçe dilinde bir vocaalizer metin okuma örneğidir. Tercih edilen motor vocaalizer metin okuma Aslına bakarsanız şu anda bile tahammül edemiyorum bu sese. Ama e, sizlere tanıtmak amacıyla gösteriyorum sadece. Ayarlar. Ayarlar. Ses, ses düzeyi devre dışı. Ses perdesi ayarlarını zorla, vocelizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla, onay kutusu işaretli değil. Ses perdesi konuşma hızını zorla, vocelizer metin okuma konuşma hızını uygulama konuşma hızı üzerinden zorla, onay kutusu işaretli değil, konuşma hızı devre dışı. Ses düzeyini zorla, vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla, onay kutusu işaretli. Ses düzeyi, genel, devre dışı, emoji ifade, onay kutusu işaretli, noktalamayı işle, onay kutusu işaretli değil, noktalama, devre dışı, sayı işlemeyi kullan, onay kutusu işaretli değil, sayı işleme, devre dışı, kullanıcı sözlüğü, Devre dışı. Kullanıcı sözlü etkinleştir. Onay kutusu, işaretli. Kelime ekle. Kullanıcı sözlüğüne yeni bir kelime ekle. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Kelime listesi. Kullanıcı sözlüğündeki tüm kelimeleri görüntüle. Sözlük dosyasını al. Zaten mevcut bir kullanıcı sözlüğünü al. Sözlük dosyasını ver. Kullanıcı sözlüğünü paylaş veya kopyala. 31 10-19 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Gelişmiş, devre dışı. Dili zorla, sistem ayarları ne olursa olsun, her zaman seçilen dil kullanılır. Onay kutusu, işaretli değil. Dil, Türkçe, devre dışı. Alternatif metin okuma kullan, seçilen dil için vocalizer sesi yoksa, alternatif metin okuma kullanılır. Onay kutusu, işaretli. Alternatif metin okuma, Samsun metinden konuşmaya motoru. İyileştirilmiş uyumluluk, uygulamaların gocalizer metin okumayı tanımasında sorunlar yaşıyorsanız bu seçeneği işaretleyin. En son TTS apısını destekler, seçenek devre dışı bırakıldığında gocalizer her konuşma isteğinde varsayılan favori ses setini kontrol eder, onay kutusu işaretli. Sadece wifi üzerinden indir, onay kutusu işaretli. Veriler, devre dışı. Deneme seslerini sil etkinleştirmek için iki kez dokunun. Hakkında devre dışı. Vokalizer metin okuma hakkında. hakkında. Vokalizer metin okuma. Sürüm 3.72. Telif hakkı. Telif hakkı işareti 2014-2021 Colfactory İseli. Nuance, Vocalizer ve Vocalizer Embedded, Nuance Communications, şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Gizlilik Politikası Https, 2.8 çizgi, çizgi, çizgi, vocalizer, ve android, privacy, policy. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Https, 2.8 çizgi, çizgi, jodefagetoryglobal.com e-çizgivocalizer-expressive-for-android-evla bağlantılar kullanılabilir görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın satın alınan sesler burası bu şekilde ayarlar herhangi bir değişiklik etkinleştirmek yok için. etkinleştirmek için ana sayfa. ana et Ana et. Bir de normal menüyü seslendireyim. ya yani Daha doğrusu seslendirmesini sağlayayım sizler için. Uygulayın. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa. Şimdi optimize et, cihaz bakımı. Ş Erişilebilirlik, hava durumu ve saat. Altı aralık salı 23.44. Uygulün sayfa ayrıcı dışında. Uygul ara. Metni girin için iki kez dokunun. Diğer seçenekler: Galaxy Store, Telefon, Play Store, Mesajlar, Kamera, Galeri, Saat, Kişiler, Ayarlar, Takvim, SIM, Dosya yöneticisi, Radyo, Elnor TTS, acaba Per TTS, YouTube, Chrome, WhatsApp, Ze Arjiver Pro, Et, Sound One, Apple Verge, Apple Verge, Etiketler Uygulama bu şekilde, daha doğrusu ses bu şekilde. Ee, bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. İngilizce koding BG. Dur dur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.